İzleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber bölümleriyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz da tarikhaber.com ee, ana haber bölümlerimiz başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık e, 20 21 21 20 21 21e 21 kadar bu ekranlarda e, güneşkan gelişmeyi sercim paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar, sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıç yaparsak. Sosyal klubda, e, sosyal cepte hatta yayında sosyal cep kanalımız tarik haber, pinterest tarik haber, eylem tarik haber, tiktok tarik haber, facebook tarik haber, linkedin tarik haber, e, yay tarik haber, Just Souls Higgins YouTube'da kağıt. Aa popo like'ı da yayında dostlar. Popo like kanallarımızdan iyi aşk. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar 20, e, 21 21 21 21'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler Efendim ilk haberimizde geçiyoruz. Haber bilgilerimiz bayağı bir yoğun. 21.01'e kadar değerli dostlar. Uf, efendim piyasalarda daha, daha rahatlatacağız. Değricun Başkanı Erdoğan konuşma yaparken o pankarta dikkat çekti. Ne var bu menüde dedi. Son dakika ben Öleceğim Başkan Erdoğan Çorum'da toplu açılış töreninde önemli açılımlarda bulundu. Erdoğan konuşmasında koyun kuzuda %25 indirim yaptık. Başta pazartesi sene itibaren %30-35 indirime gidiyoruz. marketlerde de kendilerini buna göre ayarlayacak dedi. Bir yandan Erdoğan konuşmasında açılan bin pankartlara dikkat çekti. odaç son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasaları daha da rahatlatacağız diyerek geldi. Konuşması sırasında o da dikkat çekti ne var bunda gibi. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasaları daha da rahatlatacağız diyerek geldi. Konuşması sırasında o da dikkat çekti ne var bunda gibi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorun'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında konu kuzuda %20. Piyasaları böylece rahatlatacağız. Bazı zincir marketlerde kendilerini buna göre ayarlayacak. Ötü yandan Erdoğan konuşması sırasında açılan bir pankarta da dikkat çekti. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda çorum toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında market fiyatlarıyla ilgili flaş mesajlar veren Erdoğan, piyasaları böylece daha da rahatlatacağız dedi. Ötü yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında açılan altın ve ile ilgili bir pankarta da dikkat çekti. İşte son dakika haberin tüm detayları. Ülgün başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bir muhabbetle kucakladığınız, bize güvendiğiniz, inandığınız. Biliyorum yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler, çıkacak aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim birbirimizi Allah için sevmemizin sırrına erimesinler. Varsın onlar bizim nasıl bir millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Varsın onlar bizim bu yollara başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü olup görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dil olup söyleyemeyen, kalbi nasıl tutmuş filmlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Milletin hizmetten nasili olmayanlara inat Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizde müzumuzu vurmayı sürdüreceğiz. Çorum Şehir Stadyo'dur. Eğitimde Çorum merkezde yapılmış tamamlanan okulları, Kur'an kursların sağlıkta ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezleriyle, 112 istasyonların, kütülde, Osmancı Külçe Halk Kütüphanesi'ni çorumun emrine veriyoruz. Petit Üniversitemiz Kuzey Kankusu'nun şehrimizde şehrimize modern bir kazandırmanın sözünü vermiştik. Şu an ikinci yıldır. 2. Lig Çorum'a yakışmaz. Çorum'dan geçen herkesi görkemiyle selamlayan stadyumumuzun şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Stadyumun yanı sıra alacak. Boğuzlar, İskilip ilçelerimizle Çorum merkezdeki spor yatırımlarının da hayırlı olmasını biliyorum. Devlet su işlerimiz, Osmancık İnce Su Gönetip Sulaması, Koçhisar Barajı ikinci kısım içme sünün isale hattı, alıcı arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerini Kodluk Barajı Mansap düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişimi bitirdi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hizmet binalarını, millet bahçelerini, güneş enerjisi santralleriyle altyapı ve çevre düzenleme işlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz buyur, bizde laf yok, bizde iş var iş. Belediyemizin tamamladığı Recep Tahir Erdoğan Caddesi'ni, yarı olimpik yüzme havuzları, Paşa Hanı ve Dikiciler Restorasyonu'nu, cenaze ve defil binasının Millet Kıraathanelerini, semt sahalarını resmen hizmete alıyoruz. İl Özel idaremiz toplam 729 milyon lira yatırım bedeliyle Çorum ve köylerinin sulama tesisleri, yoğun işleri, iç ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası'nı kazandırdı Bu eserlerin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Tüm bu hizmetleri şehrinize kazandıran bakanlıklarımızı, valiliğimizi, İl Özel idaremizi ve Çorum Belediye'mizi tebrik ediyorum. Pazartesi günü Ankara'da yaşımızı, çığımıza, şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. Mergul Neşet Ertaş, aşk ile çalışan yorulmaz diyordu. Biz de 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Altında masa menüsü diyorlar. Şurada bir poster görüyorum, bu masa menüsü diyorlar. Siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde yalan çorbası var, koltuk kebabı, kandil dolması. Laf salatası, selo kahvaltısı, Washington portakalı var. İyi yiyebildiğin kadar. Buradaki posterde de mevlimi koydun tasa. Burası, midir harman olduğu yer, kolay değil. Bundan 21 sene önce gönülleri fethetmek, kalp kazanmak için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vazgeçmedik. Hep daha iyiye daha güzele ulaşmanın, göz bebeğimiz çorumu hak ettiği yere ulaştırmanın mücadelesini verdik. Yol projeleriyle, çevre projeleriyle, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken gelecek kuşaklara daha müretteh bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda ve geçmişte mukayese ettiğimizde elhamdülillah ülkemizin her karış toprağında müdürümüzün olduğunu görüyoruz. Birileri masa kurup, sabah akşam iftira üretirken biz eser üretiyor, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Teröristlerin tepelerine biniyoruz. Yeri geliyor, Ukrayna'dayız geliyoruz ya Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi, sınırlarımız dışında teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu bizden önce yapıldığı gibi başkalarının emanet silahları ile değil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiğimiz helikopter, sihalarla yapıyoruz. 21 yıl önce savunma sanayisi %70 dışarını bir ülkeyi dünyanın en modern silahlarını tasarlayan, üreten, güzel eden bir ülke haline getirdik eğitimde sağlıkta ulaşımda ticarette enerjide ve daha pek çok savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz. biliyoruz Abdul Hamid Hanın milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdi. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine prizlere müdahil oluyor, çözüm geliştiriyor, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz. Avrupalılar kışı nasıl geçireceğiz, diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle ülkemizi doğu ile batı arasındaki en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama sondaj faaliyetlerini artık gemilerimizde icra ediyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. Abdülhamid Han 0 kilometre. Km... Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak. Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ın Mersin Taşıcı Limanı'ndan Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metre doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Nasıl savunma sanayisinde ülkemizin makus tarihini yenmişse enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız. İndirimli satışlar. Kalan 10 ayda, bana kademe, kadın kolları, gençler gece gündüz çalışmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah çorumda sandıklar birer birer patlayacak. İnsanlık son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. Şimdi konum kuzuda %25 indirim yaptık. Büyük başta da Pazartesinden itibaren yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe tarım kredi kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Alıştırmalar atacağız. Bazı zincir marketlerde kendilerini buna göre ayarlayacak. CDP ve şurakası bırakın tüm bunları engellemeyin. Bundan sonra arkadanlar toplayacaklar. İktidarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derti yok. Bay Kemal, Sayın Baykalı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi, şimdi ise koltuktan kalkamıyor. Kasetle genel başkan olunan bir partinin vekil adaylarını hangi kriterle belirlediği kendileri tarafından utrar edilmeye başlandı. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler bahsediyorum. Her gün yeni skandalla gündemi meşgul ediyorlar çeşitli vaatlerle, yalanlarla insanımızı siyasi şorlarına alet etmişler. Vay Kemal Unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Hızlı Tren Projesi Daha önce açıkladığımız Samsun-Amasya Çorum-Kırıkkale hızlı tren hattımızın Çorum'a kadarki kesimini de yatırım programına aldık. Sanayi ile ilgili müjde Sanayi ile ilgili bir müjdeyi verelim, Çorum'u savunma sanayinde öne çıkarıyoruz. Sunkurlu Oste 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacak bu yatırım savunma sana yine büyük bir güç katacak ana sayfaya dönmek için tıklayınız korkunç kaza bu Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler diğer haberimize geçiyoruz efendim diyordu. Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme yaşandığı haber Son dakika haberine göre bakan söyledi. Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme yakalandılar. Son dakika haberine göre iş işleri bakanı söylüyor. Aziz'deki tahrik ve provokasyon amacıyla Türk bayrağını yakma girişimiyle üzgülü flaş gelişmeyi duyurdu. Buna göre Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. Emniyet İstihbaratı, Emniyet Müdürlüğü ve Aziz Askeri Şurta'nın ortak operasyonuyla yakalandı. İşte son dakika haberin detayını. Haber. Haber. Bilceği. Son dakika bakan soylu duyurdu. Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme. Yakalandılar. Son dakika Bakan Soylu duyurdu. Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme. Yakalandılar. Son dakika haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi'deki tahrik ve provokasyon amacıyla Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. Buna göre Türk bayrağını yakma girişiminde bunlara yardım eden beyide Emniyet İstihbarat Son dakika haberi, Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla Türk bayrağını girişimi girişimiyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yiyakma girişiminde bulunan ayık ve ona yardım eden Mehdi, Emniyet istihbarat Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus ve Aziz kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler yapılmıştı. Bir grup, çirkin bir provokasyon gerçekleştirmişti. Olaylarda Türk bayraklarının yakıldığı ve Osmanlı'nın parkındaki ay yıldızın tahrip edildiği görülmüş, görüntüler büyük tepki çekmişti. Son dakika, Suriye'de Türkiye aleyhine çirkin provokasyon. Cerablus'taki görüntüler olay oldu, Ümit Özdağ'ın iddiasına valilikten yalanlama geldi. Suriyeli muhaliflerinden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı Suriye'nin kuzeyindeki Azaz ilçesinde önceki bir grubun Türk bayrağına yönelik çekin muamelesi Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtilmişti. Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu'ndan, TMEOR gelmişti. Suriye'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, Suriye simgesi zaferin umvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Adli aşanlardan hesap sorulacak ifadelerine yer verilmişti. Suriye geçici hükümetinin savunma bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedilmişti: Türk bayrağı. Soframız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ve kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı dedeklemektedir. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçü Ulusal Koalisyonu, SMDK, ve yerel SMAO komutanları da provokasyona karşı kararlama mesajları yayınlamıştı. Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü sütten yapılan yazılı açıklamada, protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeli'yi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz denilmişti ikinci 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyit Ebu Bekir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ifadelerini kullanmıştı. Provokatif eylemlere sebep olan kişilerin şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını belirten Ebu Bekir, Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir görüşünü paylaşmıştı. Suriye Geçici Hükümeti'nde, genel meclislerde sevmeyi askeri karargahlarda ve terörden temizlenen tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceklerini aktaran Ebu Bekir, şanlı Türk bayrağımız hala dalgalanıyor ve son damlasına kadar da dalgalanmaya devam edecektir. Yapılan ünlü olayda bu şerefsiz sadece kendini temsil edecek. Suriye halkını kesinlikle temsil etmeyecektir değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu vekil, bu olayın arkasında PKK pyd terör örgütlerinin uzantısı olduğunu, bu süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydetmişti. Komutanı Abu Anaslı sosyal medya hesabından Türk Bayrağı sadece Türk kardeşler için değil, İslam alemindeki tüm Müslümanlar için kutsal bir bayraktır. Kırmızı renk Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Bırak, Zeytin Dalı'na, Fırat Kalkanı'na kadar yüz binlerce Arap, Türk ve Kürt şehidinin kanının rengidir ifadelerini kullanmıştı. Suriyeli siyasetçi, Hastana Konferansı Sözcüsü Yaser Abdurrahim ile Twitter hesabında provokasyonlara karşı şunları kaydetmişti. Arkların bayrağı, toprağa ait olmayı temsil eden semboldür. Onurlu devrimci halkımıza da devrimci hareketlerinde Türk Devleti'nin kutsal bayrağına saygı duymaya davet ediyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sayın Bakan, o açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medyayaklarında şiddet görmediğini, e, görmediğini anlatırken yaptığı hareket dikkat çekti değerli izleyenler. Bulgaristan'da ıı, tutulduğunu iddia eden babasından şiddet gördüğünü söyleyerek video çekip yardım isteyen daha sonra yayınladığı yeni videolarda ise sorunu çözdüklerini anlatan Beyçe isimli 17 yaşındaki kız kız sosyal medyada gündemi oturdu. Son videosunda şiddet görmediğini anlatan ancak el işaretiyle yardım isteyen genç kız için çağrılar yapılırken flaş bir gelişme yaşandı ve büyük ercilik harekete geçti. Haber. Haber. Güncel. Görüntüler gündeme oturdu. Sosyal medya, şiddet görmediğini söyleyen genç kızı konuşuyor. Yardım işareti dikkat çekti, Büyükelçilik harekete geçti. oturdu. Sosyal medya, şiddet görmediğini söyleyen genç kızı konuşuyor. Yardım işareti dikkat çekti, Büyükelçilik harekete geçti. Bulgaristan'da tutumunu iddia eden, babasından şiddet gördüğünü söyleyerek video çekip yardım isteyen, daha sonra yayınladığı yeni videolarda ise sorunu çözdüklerini anlatan V.C. isimli 17 yaşındaki kız sosyal medyanın gündemine oturdu. Son videosunda şiddet görmediğini anlatan ancak el işaretiyle yardım isteyen genç kız için çağrılar yapılırken flash bir gelişme yaşandı ve büyükelçilik harekete geçti. Sosyal medya son günlerde, Güneyistan'da zorla tutulduğunu ve babasından defalarca şiddet gördüğünü öne süren 17 yaşındaki genç kız ve şey konuşuyor. Instagram'daki paylaşımında gördüğü şiddeti anlatan genç kız, daha sonra sonra ise yeni video yayınlayan ve babasıyla sorunları çözdüğünü söyledi. Ancak yaşananlar sonrası sosyal medya ayaklanırken yardım Sosyal medyanın gündeminde durdu. Katil için gittiği bundaistan'da arkadaşıyla birlikte alkol aldığı için babası tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen genç kızın paylaşımları ve yardım çılgdıkları sosyal medyanın gündemine oturdu yeni bir sayfa açacağız derken yardım istedi Belki, şey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımdan ve açıklamadan kısa süre sonra ise birkaç video yayınladı bu kez babası ile sorunları çözdüğünü söyleyerek Ben iyiyim şu an babamla hiçbir sorun kalmadı uzlaştı bir sayfa açacağız dedi. Genç kızın yüzündeki yara ve izler dikkat çekerken, videonun bir kısmında ise baş parmağını avcunun içine alarak yardım işareti yaptığı görüldü. Yeni videoda babası da yer aldı. İlerleyen saatlerde yayınlanan yeni videoda ise bu kez babası da yer aldı. Birlikte de çektikleri videoda bir önceki yardım çağrısına atıkta bulunan genç kız, bugün yaptığım paylaşım için özür dilerim kimseyi endişelendirmek istemedi. Ailemle anlaştık sorun yok dedi. Daha sonra ise babanın kızı öptüğü dövüldü. Büyükelçilik harekete geçti. Tüm bu gelişmeler ve görüntüler sosyal medyada yayılırken binlerce kullanıcının yaptığı yardım çağrısı ise yanıtsız kalmadı. Türkiye Sofya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada bahsi geçen videolardan birinin altında konuyu araştırıyoruz notu düşürdü. Ana haberdeyim. değil. Ana Haber dönmek için tıklayınız. Korkunç kaza. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık değerli izleyenler. 21-21'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hecel'in meydana geldi yakınlara sinir krizi geçirdi değerli izleyenler. Okunçola yaşanan Zongulak'ın Kozlu içerisinde meydana gelen Bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan 19 yaşındaki Onurhan Abacı Devredilen Foklif'in Altında kaldı Abacı hiçbir şekilde hayatını kaybederken Olay yerine gelen yakınlara sinir krizi geçirmiş Haber Haber Güncel Yakınların sinir krizi geçirdi Gece ölüm Devri Lenford 15'in altında kaldı. Yakınları sinir krizi geçirdi. Keci Ölü. Devri 15'in altında kaldı. Korkunç olay Zong'un Dak'ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. Bir işin... Saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Kunda Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan Orukan Abacı, işi tamamlamasının ardından forklift ile yola çıktı. Abacı yönetimindeki forklift, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitilmesi sonucu devrildi. Abacının devrilen forkliftin altında kaldığını görenler 112 acil servise haber verdi. Yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde abacının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen abacının yakınları sınır krizleri geçirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından abacının cenazesi morga kaldırıldı. Abacının, bugün korktuk türelik taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Korkunç kaza 15 araç birbirine geldi, otoyolda trafik duyduk. 10 Son ankette çarpıcı sonuçlar. İYİ Parti ve İyi Parti'nin oy oranlarındaki değişim gündem oldu. İzlediğin erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetilecek. En çok aranan haberler. İletişim, yardım, Üyelik. gizlilik politikası. Adı gibi Sarktavaç'tan kaçıp imza yatacak değerli izleyenler. Son dakika haberine göre transfer dönemin en hızlı takımlarına olan Galatasaray'da hareketlilik durmuyor. Karadolu son olarak Lucas Correira ve Dierrez Mertes katan sar kırmızlıların gündemine Andrea Bellotelli ve Mario Icardi isimleri gelmiş taraftarı heyecan sarmıştı. Galatasaray'ın peşinde olduğu sürprizim ise ortaya çıktı. Forvet hattında Haris Seforoviç ile rekabet edebilecek bir golcü arganı Galatasaray gözünü sağa Galatasaray Son dakika savaştan kaçık geliyor. Galatasaray'da adı gibi saklanan golcü transferi ortaya çıktı. Son dakika, savaştan kaçık geliyor. Galatasaray'da adı gibi saklanan govcu transferi ortaya çıktı. Son dakika haberleri, transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da hareketlilik durmuyor. Kadrosuna son olarak Mücaz Torreira ve Reis Mertensi katan sarı kırmızılıların gündemine Andrea Bellotti ile Mauro Icardi isimleri gelmiş, taraftarı heyecan sarmıştı. Galatasaray'ın peşinde olduğu sürpriz isim ise ortaya çıktı. Korvet hakkında Haris Seferovic ile rekabet edebilecek bir golcu arayan Galatasaray'a, gözünüz hamar vicdolsona dikti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Ligi Antalya Spor galibiyeti ve yaptığı transferlerle hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda Başkan Vekili Erdem Timur, Haris Seferovic'in ardından bir santifor transferi daha yapacaklarını açıklamıştı. Gündemine Andrea Belotti ve Mauro Icardi isimleri gelen Galatasaray'da sürpriz bir isim için harekete geçildi. Galatasaray'a sürpriz borcu. Sarı kırmızılı takımın Spartak-Moskova forması giyen Cemalikalı Santiforos'un bir bulunduğu ortaya çıktı. Görüşmeler başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki Micboxo'nun kulübüyle görüşmelere başladı. Savaş nedeniyle ayrılmak istiyor. Boyu 1.92 olan futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bol servis karşılığında imza atmıştı. Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Midgol Sol, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılma kararı aldı. Geçen sezonki performansı Geçen sezon Galatasaray'ın ve Spartak-Moskova formalarıyla toplam 34 resmi maça çıkan oyuncuyson 21 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik gizlilik politikası. Yasal uyarı. Neyse son dakika haber ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 21-21'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz Efendim iki indirim iki gün zam geliyor önce benzin şimdi de motoruna geliyor rüzgar tersine döndü. Son dakika haberine göre benzin fiyatlarına bugün gelen 1 lira 10 kuruşluk artışın ardından bir zam haberi de fiyatı için geldi Buna göre motorun mazot fiyatına 15 Ağustos pozartesi gecesi 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi Peki 13 Ağustos Cumartesi benzin ve motorun mazot fiyatları ne kadar? Güncel fiyat, e, akaryakıt fiyatları kaç? Diye? Benzin litre fiyatı ve motorun litre fiyatı kaç para? Dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm detaylar. Finans. Finans. ekonomi. Son dakika akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor. Benzine zam gelmişti. Motorun fiyatları da değişiyor. Son dakika, akaryaklıkta fiyatlar tersine dönüyor. Benzine zam gelmişti. Motorin fiyatları da değişiyor. Son dakika haberine göre benzin fiyatına bugün gelen 1 lira 10 kuruşluk artışın ardından bir zam haberi de motorinin litre fiyatı için geldi. Buna göre motorin, mazot, fiyatına 15 Ağustos pazartesi gecesi 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Peki 13 Ağustos cumartesi benzin ve motorin, mazot, fiyatları ne kadar? Güncel akar yakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorun litre fiyatı kaç para? Dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar. Son dakika, akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimin ardından petrol fiyatlarının hafta içinde yeniden yükselmesi ve dolar TL durumdaki hareketlilikle motorun fiyatına zam yapılmıştı. Bir zam haberi de benzin fiyatı için geldi. Motorine geçtiğimiz gün gelen zamlığın ardından bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Gün benzine gelen zamlığın ardından motorine de zam geleceği öğrenildi. Son derece motorine zam geliyor. Motorine peş peşe yapılan 1115 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki 1,81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre salı gününden geçerli 1 lira 26 kuruşluk bir zannın daha geleceği ifade edildi. Zam sonrası yeni fiyatlar ne olacak? Pazartesi gelecek zamla birlikte motorun litre fiyatı yaklaşık... olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek. Geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye Ankara'da 21,28 TL'ye İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları 13 Ağustos Cumartesi İstanbul. Benzin fiyatı 22 TL 15 kuruş Motoril fiyatı 23 TL 18 kuruş Ankara Benzin fiyatı 21 Türk Lirası 28 kuruş. Motorin fiyatı 23 Türk Lirası 27 kuruş. İzmir. Benzin fiyatı 21 Türk Lirası 27 kuruş. Motorin fiyatı 23 Türk Lirası 28 kuruş. Petrol fiyatları %60 arttı. Akaryakıt fiyatları üzerinde iyi olan Brent petrol bu yıl tam fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı %25'e geriledi. Fiyatları etkileyen bir diğer bileşen olan dolar-tl ise bu yıl %34 yükseldi. Bu, ons seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Haziranda geriledi anla, Petrol ve pul etkisiyle Haziranda akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 tüyü aşarken motorun 30 tüyü buldu. Sene başından itibaren %130 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Haziran sonrası indirimler ve bugünkü güncel fiyat göz önüne alındığında %80'e yakın bir fiyat artışı var. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 21-21'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçelim. Bir haberimize geçiyoruz efendim. <gülüyor> Galatasaray e, değerli izleyenler, Giresunsporla maç yapacak. İlk 11'de sürpriz isimler de var Galatasaray'da değerli izleyenler. Bu durumda e, Galatasaray e, bir tek sen Giresunsporla karşılaşacak. Maç e, NFF stadyumundan naklen e, e, nef stadyumunda oynanacak. Maçı Kadir sağlam yönetecek ve maç 21.45'te değerli e, yayınlanacak. Maçı canlı anlatımlarla temizliğe bulabilirsiniz. Değerli dostlar. Ve maç kart dostumda alt tasarada belli oldu. Fernando Mustela Kaleci, Patrick Van Ardont, Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson, S.K. Boye, Serci Olivera, Ferdik Manşoğu, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Haris Seferovic, İKON 1'de bu isimler değerli izleyenler. yereklerde de Okan Koçuk, Metehan Baltacı, Emre Kılınç, Rukas Türeyra, Kaz Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Rufan Tiko Geriyez Mertens ve Barış Alper Yılmaz'la ee, yelekler bu şekilde. Girey Sönü Spor'da 2.11 Konurcan Piri Alper Uğuz'da Sergen Pişinoğlu Alexis Perez Hayrullah Bilazer Volkan Severovic, Vandı Votorore Serkin Ho Borja Sönüş Robert Menşa ve Rijat Basişle 2.11 Girey Sönü Spor'da bu şekilde. Ve yelekler de Ferhat Kaplan Ramon Arias Kadir Seven Talha Ülvan Şahindik Doğan Can Davaz, Erol Can Aktağ, Murat Can Akpınar, Rahmetullah Berik Beş ve Mert, ha Mert Han Kurt ile e yedekler bu şekilde Giresun Spor'da değerli izleyen. Efendim evet, maç başladı. Gol geldi ve ortalık alev alev Kayseri Spor İstanbul Sporu e, evinde ağırlıyor. Ve maç şu an 2. E, ayetmek üzere Mokyal Karsedo 4. dakikada golü kaydetti değerli izleyenler. Maçın detaylarını nokta.com'da detaylar birlikte bulabilirsiniz değerli izleyenler. Hayatının şokunu yaşadığı dizinin üstüne çöktü ve bakın ne yaptı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Manchester United, Brentford'a konuk oldu. Kırmızı şeytanlar ilk haftada Brinton karşısında alınan iki birlik mağlubiyetinin şokunu atlatamadan Brentford deplasmanında ne uğradığını şaşırdı. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11 çıktığı maçta Manchester United henüz İlk yarı bitmeyen 4-0 geri düştü. Rakibin gollerinin ardından Portekiz yıldız Ronaldo sağın ortasında dizlerinin üstüne çöktü ve kaldı. Spor. Spor. yaşadı? Liverpool Manchester United maçında dizlerinin üstüne çöktü ve 10 dakika Cristiano Ronaldo hayatının şokunu yaşadı. Brentford Manchester United maçında dizlerinin üstüne çöktü ve İngiltere Premier Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Manchester United, Brentford'a konuk oldu. Kırmızı şeytanlar, ilk haftada bir karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin çokunu atlatamadan Brentford deplasmanında neye uğradığını şaşırdı. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11 çıktığı maçta Manchester United, henüz ilk yarı bitmeden 4-0 geri düştü. Rakibin gollerinin ardından Portekizli Yıldız Ronaldo, sahanın ortasında dizlerinin üstüne çöktü kaldı. Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Brentford deplasmanına çıktı. Lig'in ilk haftasında Brentford'da kendi evinde iki bir mağlık olarak kötü bir başlangıcı yapan kırmızı şeytanlar, gidişatı durdurmak için Brentford karşısına galibiyet parolasıyla çıktı ancak planlar tam tersi şekilde işledi. Karşılaşmanın 10. dakikasında da Silva'nın şutuyla David De Gea'nın büyük hatasının ardından kalesinde golü gören Manchester United, 8 dakika Frikitem Jensi'nin golüne engel olamadı. Henüz 20 dakikada 2-0 geriye düşen United, 30. dakikada Benme ve 35. dakikada Mbembe'nin gol yerine de karşı koyamadı ve skor bir anda 4-0-a geldi. Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 11. başladığı karşılaşmada yenilen borgerin ardından sahanın ortasında dizlerinin üstüne çöktü ve adeta yıkıldı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21'e 21 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyor. İngiltere'ye salladı da Premier Lig'den sesler geliyor değerli izleyenler. Ajon sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Albert Zerin yaptığı Holy City İngiltere Şampiyonşip'in 3. haftasında Norveç konuk etti. Kadrosuna yaptığı takviyeler dikkat çeken İngiliz ekibi Norveç'i 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Stop. Stop. İngiltere. Holy City Lig'i kafaya koyduk. Norwich'li devirin liderlik koltuğuna oturdular. Hum City, Premier Ligi kafaya koydu. Norwich'li devirin liderlik koltuğuna oturdular. Acun Yılıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğü Spota Arbeladze'nin yaptığı Hume City, İngiltere Champions 3. In haftasında Norwich GT konuk etti. Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken İngiliz ekibi, Norwich'li iki mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Hedefini Premier League Playoff'u olarak belirleyen bu City, İngiltere Champions League'in 3. haftasında sahasında Norwich City ile Oynanan karşılaşmayı Hull City, 2-1'lik skorla kazandı. Bu City'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 62. dakikalarda Oscar Estepinan attı. Norwich'in tek golü 72. dakikada Marcevona Nunez'den geldi. Bu City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tekteni, Karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 80, 68, 63, Allah Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı. Bu sonucun ardından Hull City, Lig'deki puanını yediye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Norwich City, 1 puanda kaldı. Lig'in gelecek haftasında Hull City, Budwey Deplasman'ına gidecek. Norwich City, Kurgerske evde ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hayatının şokunu yaşadı. Dizinin üstüne çöktü ve. Galatasaray'da giresin spor maçı öncesi turiz. Bavullarını topladı gidiyor. Jorge Césustan Arda Güler'e canlı yayında uyarı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor.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 Erol Köse eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu, uçakta P'sini yayınlıyor dedi. Erol Köse sosyal medya hesabından son konserinde kalçaya ve transparan göğüs dekorteli bir kıyafet tercih eden eski sevgilisi Gülşen'i hedef alarak şarkısı patlamayanın sahnede soyunuyor, büyük büyük tehlike diyerek tepki gösterdi. Magazin, magazin, Gülşen. Erol Köse eski sevgilisi Gülşen'i yerden yere vurdu. Uçakta P'sini yayınlıyor. Erol Kese eski sevgilisi Gülçen'i yerden yere vurdu. Uçakta P'sini yayınlıyor. Erol Kese, sosyal medya hesabından son konserinde kalça ve transparan göğüs pekoteli bir kıyafet tercih eden eski sevgilisi Gülçen'i hedef alarak şarkısı patlamayan sahnede soyunuyor. Büyük tehlike diyerek tepki gösterdi. Uzun zamandır sahne kıyafetlerinden dolayı çok eleştirilen Gülçen, Son konserinde de mavi kalça dekorteli bir pantolon ve transparan göğüs detaylı bir kırmızı bluz tercih etti. Sahnede de DVD bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı. Saçlarını iki örgü yaptıran şarkıcının dekorteli kıyafeti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken eski sevgilisi Erol Föselen de tepki gecikmedi. Şarkısı patlamayan soyunuyor. Instagram hesabından Gülçen'in konserine çekilen bir videoyu yayınlayan Fösel, Yeşilçan peynoları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti. Aileler utanıp gitmedi haklı olarak. Şimdi depokta bu var ve tükenişti. Şarkısı patlamayan soyunuyor, sahnede halleniyor. Kerimcan uçakta peynisini yayınlıyor. Ben şahsen sıkıldım bu cüretten. Ben yapımcı olarak tek çok bilip çektim zamanında ama soft erotizm vardı pornografi değil. Şimdi peynoları başladı. Büyük tehlike. Videolara izleyip sola itimiz hafıza tazeleyelim dedi. Kırsa paylaşımına eklediği notlar ise ben de günahsız değilim elbette ifadelerini kullandım. Yasak aşk yaşamışlardı. Gülşen ve müzik prodüktörü Erol Tese, yıllar önce yasak aşk yaşamıştı. Kırsa ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla bir basın açıklaması yapan Gülşen, bana boşandığını söyleyerek belge göstermişti. Evli adamla aşk yaşamam demişti. Genişcan durmaz masturbasyon videosuyla olay olmuştu. İşte azdır ceza. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve saatlerimizde 21:21 gösteriyor. Ve bu demek oluyor ki an haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklar bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak İyi akşamlar diye son